Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Twitch abone rozetleri nedir, nasıl yüklenir bunu göreceğiz. Abone rozetleri, bize abone olan izleyicilerimizin Çetimize yazdığında Niki'nin başında gözüken kanalımıza özel simgelerdir. Bu rozetler iştirak olan yayıncılar için 1. 2. 3. 6. 9. aylar ve 1. yıla özel olarak eklenen rozetlerdir. Eğer kanalımız partner olursa 2. ve 8. yıla özel 2 adet daha rozet slotumuz açılmakta ve bu sayede rozetler ile izleyicimizin kaç aylık abone olduğunu, chatimizde ne kadar kıdemli olduğunu da herkese duyurmuş oluyoruz. Aynı zamanda Kademe 2 ve Kademe 3 abone için de şöyle bir işleyiş var. Kademe 2 abonelik için mevcut abonelik rozetimizin üstüne gümüş bir yıldız gelmekte. Kademe 3 abonelik için de yine mevcut rozetlerimizin üzerine altın rengi bir yıldız gelmekte. Ama siz dilerseniz ikinci ve üçüncü kademe abonelikler için özel bir tasarım oluşturup onları da ekleyebiliyorsunuz. Şimdi hızlıca abonelik rozetlerini Twitch panelimizde nereden yükleyebiliriz ve Photoshop'ta ne gibi ölçülerde çıktı alıp bunları nasıl upload etmeliyiz bunu göreceğiz. Şimdi hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar öncelikli olarak Twitch yayın yöneticinize giriş sağlıyorsunuz. Sonrasında sol tarafta görmüş olduğunuz ayarlara tıklıyorsunuz. Ve ayarlar kısmından iştirak kısmına giriş sağlıyorsunuz. Sonra aşağı tarafta gördüğünüz üzere sadakat rozetleri diye bir bölüm var. Buraya giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi kanalınızın sadakat rozetlerini burada düzenliyoruz. Videonun başında bahsettiğim gibi birinci, ikinci, üçüncü, altıncı, dokuzuncu aylar ve birinci yıl emotları burada. Sonrasında partner olduğunuzda da 2 ve 8. yıla özel rozet slotlarınız da burada aktif oluyor. Aşağıya geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi... Yine videonun başında bahsettiğim gibi kademe 2 ve kademe 3 bölümleri var. Özel nişan yükle kısmında kendinize özel kademe 2 ve kademe 3 nişanlarını ekleyebiliyorsunuz. Sonrasında da şimdi benim bu ham rozetlerim nerede duruyor, nasıl duruyor gerçekten bilmiyorum. Eğer bunlardan birini silersem ilerleyen saatlerde bana sıkıntı olacağını düşündüğüm için hiç buradan bir şey silmeyeceğim. Direkt size bunun üzerinden göstereceğim. Burada gördüğünüz üzere Abone rozetlerini 18x18, 36x36, 72x72 olarak 3 özel boyutta istemekte. Biraz sonra zaten Photoshop'ta bu ölçülerde nasıl çıktı alabileceğinizi sizlere göstereceğim. Temel dediği birinci ay. Birinci ay rozetlerinizi ilk önce yüklüyorsunuz. Sonrasında diğer ayları yüklemeniz için... Buradan tekrar seçiyorsunuz. Mesela iki ay olarak seçtiğinizde gördüğünüz gibi ikinci ay rozetlerim geldi. Tekrar buradan rozetleri upload ettiğinizde... İkinci, üçüncü, altıncı olarak bütün abone rozetlerini buradan seçerek ekliyorsunuz. Şimdi bir Photoshop'a geçelim. Photoshop'ta nasıl çıktı alıyoruz bunları göstereceğim size. Evet arkadaşlar Photoshop'umuzu açıyoruz ve sonrasında kare bir görüntü istediği için bizden geniş alanda çalışmak için 500 çarpı 500 ölçülerinde bir tuval açıyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi ben size örnek olması açısından kendi logomu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi bu benim standart kanalımın logosu. Şimdi biz bunu 500 e 500 bir ölçüde açtık ve bizden istediği 18-18 36-36'ya ve 72'ye 72 istiyor. Siz kendi kanalınıza uygun ve kendi konseptinize uygun bir tasarım yaptıktan sonra ki burada bir tavsiyem var sizlere bu şekilde gördüğünüz gibi çok fazla detayı olmayan rozetleri tercih etmeniz chatte daha fazla görünür olmasını sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi gerçek boyutumuz 16 16 olduğu için gördüğünüz gibi şu şekilde çıkacağından bunu da herkesin görmesi çok mümkün olmayacaktır boyutundan ötürü. O yüzden ne kadar sade, ne kadar detayı az ve net bir rozet seçerseniz chatte o kadar çok gözükecektir. Şimdi öncelikli olarak Photoshop'ta ben rozetimizi tasarladığımızı düşünüyorum. Ve ilk önce ne yapıyoruz? 72x72 istiyor bizden. Hemen Photoshop'uma dönüyorum. Buradan diyorum ki görüntü, görüntü boyutu diyorum. Ve buradan 72 x 72 olarak ayarlıyorum ve tamam diyorum gördüğünüz gibi logom 72x72 oldu ve bak gördüğünüz gibi benim logom çok detaylı olduğu için 72x72'de bile neredeyse net bir şekilde gözükmüyor sonrasında dosya kısmına geliyorum ve buradan farklı kaydet diyorum buradan masaüstünü seçiyorum buradan PNG bir çıktı almak istediğimiz seçiyorum ve buraya 72 olarak dosya adını veriyorum ki daha sonra bunları upload ederken herhangi bir karışıklık yaşamayayım. 72 olarak bunu kaydediyorum. Sonrasında ne istiyor bizden? 36 çarpı 36. Tekrar geliyorum. Görüntü boyutu diyorum. 36 çarpı 36 diyorum. Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi bakın daha da küçüldü. Hemen farklı kaydet diyorum. Buradan PNG'yi seçiyorum. Bunu da 36 diyorum. Ve masa üstüne kaydet diyorum. Tamam diyorum. Şimdi bizden son istediği ölçü nedir? 18 çarpı 18. Tekrar buradan görüntü boyutu diyorum. 18 çarpı 18 diyorum ve tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi kayboldu. Hiçbir şey gözükmüyor artık. Tekrar farklı kaydet diyorum. Masa üstünü seçiyorum. Buradan PNG diyorum. Bunu da 18 diyorum ve kaydet diyorum. Ve masa üstüne geldiğimde gördüğünüz gibi 72-72, 36-36 ve 18-18 olarak burada üç farklı rozetim mevcut. Şimdi hemen Twitch'e dönüyorum. Buradan ben özel... Özel nişan yükle kısmından yükleyeceğim ki hiç değilse buradan göstereyim. Siz burada yaptığımız işlemlerin hepsini zaten burada yapacaksınız. Hemen buradan 18 x 18'e resim yüklediyorum ve bunu seçiyorum ve gördüğünüz gibi yüklendi. 36 x 36'nın üstüne tıklıyorum ve tekrar buradan 36 x 36 aldığımız çıktıyı seçiyorum ve son olarak 72 x 72'ye geldi bunu da seçiyorum ve 72'yi seçiyorum ve gördüğünüz gibi bu da yüklendi. Aynı burada yaptığımız gibi bu işlemleri yaparsanız eğer rozetlerinizi yüklemiş olacaksınız. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de videoda gördüğünüz gibi kendi rozetlerinizi oluşturabilir. Twitch hesabınızı yükleyebilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca zorla amcanıza, halanıza Dayınıza, teyzenize, kuzenlerinize, okul arkadaşlarınıza, kankalarınıza, mankalarınıza kanala abone etmeyi unutmayın. Bay bay.